Hocam mikrobiyota, doğru mu söyledi? Evet. Mikrobiyotanın evet. e, aslında biz hani anlıyoruz, e, anlamaya çalışıyoruz. Ama Tarifi. siz biraz daha iyi anlatırsınız diye <gülüyor> e, tarifini rica edeceğim. Şimdi çok önemli. E, eskiden bağırsak florası derdik artık bağırsak mikrobiyotası evet. diyoruz. Aslında bağırsakta yaşayan mikroorganizmaların tümüne biz bağırsak mikrobiyotası diyoruz. Ama bunlar için de en büyük komponent bileşen iyi huylu bağırsak hmm. bakterileridir. Ama bunun yanında çok küçük bir miktarda kötü huylu bağırsak bakterileri vardır. Bazı virüsler ve mantarlar da vardır. Ama şu var, bu iyi huylu bağırsak bakteri veya bağırsaktaki mikrobiyata ne zaman oluşuyor? Bu bizim için çok önemli. Çünkü birçok hastalık doğumdan itibaren başlıyor. Genetik kodlar ve çevresel faktörler ve bizim mikrobiyatımız da 2 yaşına kadar etkileniyor ve böyle Hı -hı. sürüyor. Hı -hı. Burada bu mikroplar nereden gelmiş bağırsağımıza yerleşmiş evet. hmm. ve ne gibi bazı faktörler bu bizim bağırsağımızdaki mikropların yerleşimini, adetlerini, sayısını, miktarını hmm. ayarlıyor. Şimdi bir bir kere anne karnındayken bağırsaklarımızda hiç mikrop yoktur. Öyle mi? Ama doğum esnasında başlıyor her şey. Her, şey başlıyor. her şey başlıyor. Anneden anneden alınan perianal bölgeden alınan mikrobik ajanlar yutularaktan dördüncü günde eğer normal doğum ise hmm. bağırsakta ...bu mikrobiyata oluşmaya, oluşmaya başlar. Ama eğer sezeryanla bir doğum ise bu... Hı -hı. ...birinci ayda oluşur. Hı -hı. Yani burada önemli olan... ...normal doğumu sezeryanla doğuma... ...tercih etmek gerekecektir. Elbette. Çünkü normal doğumda oluşan mikrobiyata... ...daha erkendir ve daha sağlam... mikrobiyal ajanlar iyi huylu... E, ...bazı mikrobiyon yerleşme fırsatı bulur. Bir başka faktör var burada... ...anne sütü. Hı -hı. Doğduktan sonra yani. tabi... Beslenmeye başlar çocuk. Bu, bu arada hemen aklıma geldi. Çünkü tam bu arada bir soru soracağım. Annenin beslenmesi ya da genetiği o noktada geçiyor mu çocuğa Kesinlikle. hocam? Annedeki genetiğin de burada önemli vardır. <gülüyor> evet. Annenin beslenmesi de önemlidir. Hem doğum öncesindeki beslenme önemlidir. Hem de süt verirkenki beslenmesi Hı -hı. de önemlidir. Hı -hı. Tabii sütün kompozisyonunda anne sütünde bulunan bazı maddeler... Evet. ...bu bizim bağırsağımızdaki iyi huylu bakterilerin... Besleyen bazı maddeler içerir anne sütü. Bu çok önemli. Onun için biz yeni doğana mutlaka anne sütü verilsin diyoruz. Çünkü anne sütünün içinde bazı maddeler bu bizim iyi huylu bakteri dediğimiz probiyotikler. Yani iyi huylu bakterileri besleyen prebiyotik bazı maddeleri içerir. Vallahi yani yemekleri. bu iyi huylu Besinini. bakterilerin evet. besinlerini içerir. içerir. Yani aynen böyle ee, iyi huylu bakterileri besleyecek maddeler ancak anne sütünde var. Hmm. Tabii ki eğer anne sütü yoksa <gülüyor> yeni tip formüyalarda formül beslenme e, yöntemine geçildiği zaman içeriğine yine iyi huylu bakteriler mutlaka yerleştiriliyor. İkliyor. Artık ki bağırsak evet. sağ, sağlığı ve aynı zamanda gelecekteki yaşantısı son derece sağlıklı ve iyi bir şekilde şey, sürsün. Bir